Sayın Başkanım, Sayın belediye meclisi arkadaşlarım, sayın belediyemizin çok kıymetli çalışanları ve sayın basın. Hepinizi sayın da sevgiyle selamlıyorum. Şimdi başkanım da biraz öyle de can tazı Ermenistan'la ilgili 1992 yılında her şey Ermenistan'ın Dağlık Karabağ işgali başladı. Daha sonrasında Hocalı katliamı, çeşitli zulümler. Şimdi ben hukukçu olduğum için gayet biliyorum. Bu Hocalı katliamında şöyle bir şey oldu. Orada bununla vatandaşlarımızın tamamını öldürdüler. Azeri vatandaşımız. Sebebi şuydu. Öldürmeyi de göç ettirseler de Uluslararası Adalet Güvanı'na başvurabilirler. Veya AKİT'e başvurup tazminat hatları olabilir. Bunu yapmayıp elbirlerine tamamen bir katkı anlattı. O zamanki Türkiye'nin şartlarında biz buna seyirci kaldık. Daha öncekiler 1945 yılında 146 tane Azerbaycan'ın kardeşim, kardeşimiz aydın olan Azerbaycan'ın kardeşimiz Türkiye'yi arasında Türkiye'ye gidiyor. Geldikten sonra o zamanın hükümeti Stalin'in baskısıyla diyor ki bunları geri ödemek O zaman Aras şehrinin yakınındaki Karakol'un komutanı günlerce diye bekliyor bu kadar. Diyor ki iade edeceğiz. O zaman hükümeti diyor ki kesinlikle iade edeceksiniz. 1945 yılı. Boraltı köprüsünde teslim ediyorlar o Azeri kardeşlerimizi. Boraltı köprüsü geçit geçmez Rus askerleri. Bunların evini kolunu bağlayın, infaz edip Ve Türkiye hilafeti. Bununla ilgili bize yapılan bir ağıt var Türk milleti olarak. Azerbaycan'da şair Allah Yıldırım. parası. Yusan Aras büyülden çıkmak hücumun parası. Merhamet parası. Düşman bekler karşıda önüne kalktı beni. Can alınan karşıda kardeşim sattı beni. Bizi siz öldürün. Vermeyin uçak. Yakışmaz Türk Türk'le sığmaz mı almışam. Bununla ilgili bir ağaç yapılmış. Şimdi Azerbaycan da kuvvetli, Türkiye de kuvvetli ve Ermenistan saldırıydı. Bundan bir ay önce Gürcistan diyor ki, Türkiye'ye, bakın diyor, Rusya sürekli hem hava sahamızdan hem kara sahamızdan silahlar yöntemiyor Ermenistan. Biz burayı kapattık diyor. Hem hava sahamızı hem kara sahamızı kapattık. Türkiye bütün önerilerini var Tatbikatlar yapıyor bilmem neler yapıyor, onları siz de basından duymuşsunuzdur. Daha sonrasında ise televizyonlarda çıkıyor, malum kesimden, zamanında hepimiz Ermeniyiz diye biri birileri diyor ki korkarım ki Türkiye diyor, hem silah yardımını yapıyor Azerbaycan'a hem de askeri güç görüyor diyor. Ne yapacağız? Seyir mi edildik? Yine mi Azeri'leri katledeceklerdi? Yine Hı. mi Azeri vatandaşlarımıza söylüyorum yapacaklardı? Bunu mu istiyoruz? Biz artık güçlü bir ülkeyiz. Ve bizim istemediğimiz bu coğrafya'da hiçbir şey olamaz. Eskiden yok. Yok artık öyle bir ülke. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye'nin haberi olmadan yaprak burada. Bunları. Söyleyerek sözlerime son veriyorum. Can Azerbaycan'ın yanında. Büyüklerimizin de dediği gibi. Nasıl istiyorlarsa. İhamızla, silhamızla, savaş uçağlarımızla, askeri gücümüzle tamamıyla onların yanındayız. Allah ordumuzumuza feneylesin, kılıçları keskin olsun. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.